Gözümün önünden gitmiyor Nasıl da terk edip gittin Gönlümü sarayına bir taht kurulu Anlat ne varsa bildiğin Bilakis gönlüme hüzün ekmiştim Mutluluk değildi biçtiğim Bütün zaaflarım seninleydi Uçurumlardan ittiğim Sen düşlerimi süsleyen Beni ise kendini öz bilen O sen değil miydin bir zamanlar yaşamayı Bu deliye sevdiren Küller içinde güller yetişmez O narin kokunu kaybettim ben Diyardan diyara göçmek isteyen Yüreğimde hala dirhem dirhem Enkazında kaldım hayat Depremler dinmiyor yüreğimde Gülüşünle sarsılan bu kalbimin Hala bir çift gözün tesirinde Güle dönen bir tek çocukluğumdu Gençliğim seandı ellerinde Dumanımla sırdaş oldum olalı zulüm bitmiyor ciğerlerimde Ben kaç gece ipi taktım tavana Çünkü bu kadarı da çok gelmişti Eylülde sen usulca bir rüzgar Fısıldıyor kulaklarıma ismini Yani okurcasına ötüyor kuşlar Göç etmeleri gidişim temsilidir Saksıda bir güle hayat suyu verip Zehirleyecek kadar kalpsizsin sen Apladığın onca hançere rağmen Seni yazacak kadar acizdim ben Uyumuş çok açtı bu sevda denizi Ağla olduğum dalgalarında Umudumu ise çoktan kaybettim Zifiri bir gecenin karanlığında Gittiğim günden beridir dağınık İşiyorum ve zaman geçmiyor Ayım mehtaba sevdalandı Benim odama neden ışık girmiyor Karanlık her yer gözüm görmüyor Yollar kayıp ve hiç de bitmiyor Dinmiyor acılar zaman yetmiyor Gözümde yaşlar hiç tükenmiyor Çaresizce bekliyorum her gece Feryatlarım sokakta inliyor Gözler Kesilsin bile Yüreğin kör görmüyorsun hı ya da belki işine gelmiyordur Yüreğimin alevleriyle ısınıyor üşüdün mü niye körüklüyorsun bildiğim tek bir fotoğrafım kaldı kaç yıl oldu çekmecemde saklı Ben sana del dolu bir umut bağlı umudumun umudu yok eli kolu bağlı Seninle yaşadığımız her an için evet haklısın ben çok kördüm inan canımı istesen verirdim bu yüzden mi aşkını çok gördüm Yaktığım ağıtlar hiç duyulmadı kaç kere ölüp gömülmemem gibi pek sana son soru gidişin niye ki başkası avucumu öpsün diye mi Herkes kendine yakışanı yapmış bu filmin sonunda Mutluluk yok Ayrıca yönetmen sahne almış Sanaryo basit gidenler gelmez Ama belki bir gün roller değişir Papatyalar sulayanını severler Yağmurlar yar kurak çöllere Tekrardan uğrar aşk gönüllere Gözlerim kanıyor yüreğim Bitsin artık kesilsin